Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şunu netleştirmek istiyorum. Kısmi rezerv bankacılığının zayıflıklarını saymaktaki amacım bu sistemin kötü veya bir şekilde geçersiz olduğunu vurgulamak değildi. Aslında gayet de geçerlidir. Çünkü bugün çoğu piyasa ekonomisinin en azından benim bildiklerimin kullandığı sistem budur. Burada benim size anlatmak istediğim yani amacım şuydu. Bunun tek sistem olmadığını göstermekti. Yani kısmi rezerv bankacılığı bir fizik kanunu değil. Ayrıca her sistemde inceleyip sık dokumak gerektiğini belirtmek isterim. Bu sistemin işleyebilmesi için bir parça mühendisliğin şart olduğunu ki mühendislikle bile hala bazı olumsuz yanların baki kalacağını ifade etmeye çalıştım. Mesela istikrarsızlığı azaltmak için Merkez Bankası güvencesi gerekiyor ve tabi rezervlerinden borç alınabilecek son kapı olarak önce bir Merkez Bankası lazım Yanlış teşvik Yaygın olarak bilinen bir şeydir bu, yani bunu ben uydurmuyorum Peki nedir yanlış teşvik diyeceksiniz? Şimdi Herhangi bir yatırım şirketi var ve paranızı alıp yatırım yaparak değerlendirmek istiyorum Böyle bir durumda ne beklenir? Yatırım işinde ne kadar iyi olduğunu ballandıra ballandıra anlatması beklenir, öyle değil mi? Halbuki ticari bankaların çoğuna bakın yapacakları yatırımdan hiç bahsetmezler bile. Çünkü bilirler ki bu güvence nedeniyle müşterilerin umurunda olan şey bu değildir. Bu sebeple, ATM'lerinden para çekmenin ne kadar kolay olduğunu, internet bankacılıklarının ne kadar pratik olduğunu, işlem ücretlerinin ne kadar düşük olduğunu filan anlatırlar. Paranızı birilerine borç veriyoruz ve bunu yaparken çok sorumlu davranıyoruz, vurgusuna ihtiyaç duymazlar. Şu da gayet yaygın bilinen bir gerçektir ki, kısmi rezerv bankacılığı sisteminde para yatırım sisteminin önemli bir kısmıdır. Özellikle de vadesiz mevduatlar Merkez Bankası'nın değil, özel bankaların kontrolündedir. Şimdi bunu netleştirdiğimize göre başka alternatiflerin olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Onlara bakalım. Evet, bankacılık sisteminin üstüne kurabileceğimiz bir yöntem daha var. Birini diğerinden üste tuttuğumdan değil yani. Aslında asıl yöntem alternatife dönüşmüş durumda. Yani asıl yöntem dediğimiz şey tam rezerv bankacılığıdır esasında. Tam rezerv bankacılığının ne olduğu adından da anlaşılabiliyor zaten. Peki nedir diyenler de olacaktır. Banka vadesiz mevduat hesabına yatırılan paraları yani merkez bankası notlarını orada tutmak zorundadır. Mesela bu bir banka olsun ben bu bankaya 3 lira yatırıyorum. Yani 3 adet merkez bankası banknotu yatırıyorum Ve ben istiyorum ki bu parayı her an çekebileyim, ne zaman istersem gidip bu parayı bankadan alabileyim Bunun için bankanın tüm bu rezervi orada tutuyor olması gerekir Peki, diyeceksiniz ki, e, o zaman kredi verme filan gibi işler nasıl yürüyecek? Bankanın kredi verebilmesi için şöyle demesi gerekiyor Bu paranın tümünü çekmen neden gereksin ki? İyisi mi, bunun sadece bir kısmı her an çekilmeye hazır beklesin. Mesela buradaki 1 lira Geri kalanını da banka olarak senden borç almış olalım Bu oldukça aşina olduğumuz bir durum Bir bankaya gidip vadeli mevduat sertifikası satın aldığınızda yani mevduat sertifikasına para yatırdığınızda Bankanın yaptığı şey budur aslında Sizden bu parayı borç olarak alıyorlar ve bunu resmileştiriyorlar ve bu parayı istediğiniz an çekebileceğinizi söylemiyorlar Size bunun vadeli bir mevduat olduğunu belirtiyorlar ve diyorlar ki Bize verdiğin bu parayı 6 ay veya 1 yıl ya da 2 yıl sonra geri alabilirsin. Artık vade her neyse ve genellikle süre uzadıkça, yani paranızı bankada tuttuğunuz vade arttıkça, size ödeyecekleri faiz de yükseliyor. Yani diyorlar ki, bu parayı istediğin an çekebilirsin, çünkü bu vadesiz bir mevduat. Ama paranın bu kısmını bize borç olarak veriyorsun, çünkü bunlar vadeli mevduat. Evet. Banka bu parayı artık dışarıya borç verebilir ve bu rezervleri kredi olarak başkalarına sunabilir. Fakat burada dikkatinizi çeken şey şu olmalı, bu borç verme süreci para arzını artırmıyor Yani bu para dışarıya başka birilerine borç veriliyor Belki başka bir bankadaki bir vadesiz mevduat hesabına yatırılıyor Diyelim ki para bu bankadaki bir vadesiz mevduat hesabına yatırıldı Şöyle diyebilirsiniz, e, bunun kısmi rezerv bankacılığından ne farkı var şimdi? Çünkü sistemdeki para yine 5 liraya yükseldi Açıklıyorum, fark şudur, şu an burada olduğu varsayılan bu parayı kimse para olarak kullanamıyor Bu paraya karşılık çek yazılamıyor Ancak buradakine karşılık yazabilir, onda herhangi bir sorun yok. 1 liralık bir çek yazarsanız bankada karşılığı vardır Özetleyecek olursak eğer, bu sistemde yeni para yatırılmıyor. Yani burada Nakit olarak kullanılabilecek veya bir çekin karşılığı olabilecek tek para, yine başlangıçtaki 3 lira Bu başlangıçtaki 3 lira, bu arada bu sistemin de olumsuz yanlarından bahsetmek istiyorum Bunlardan en büyüğü şudur, banka vadesiz mevduatlardan para kazanamıyor Dolayısıyla, muhtemelen paralarını sakladığı müşterilerinden daha yüksek işletim ücretleri talep ediyor Paranı kasalarda saklıyorum, ona göz kulak oluyorum, Çek veya ATM yoluyla her an erişebilmeni sağlıyorum ve bunun karşılığında da senden daha yüksek bir ücret talep ediyorum, diyor Kısmi rezerv bankacılığındaysa, bankaların söylediği şey şu Biz bu hizmetleri çok daha düşük bir ücret karşılığında veriyoruz Hatta mevduat yeterince büyükse hiç ücret almıyoruz hem paranız saklıyoruz, hem de sana bir ATM kartı veriyoruz ki, istediğin ATM'den para çekebilesin. Bankanın bunu diyebilmesini sağlayan şey şudur arkadaşlar. Paranızın önemli bir bölümünü dışarıya kredi olarak veriyorlar ve bu krediden faiz alıyorlar. Yani bu şekilde para kazanmış oluyorlar. Buradaysa olup biten çok daha aşikar. Banka diyor ki, sana bir hizmet sunuyorum, tüm paranı saklıyorum ve buradaki paraya istediğin her yerden erişebilmeni sağlıyorum. Ama buradaki parayla sen bize bir hizmet sunuyorsun, sen bu parayı bize borç olarak veriyorsun. Biz de onu muhtemelen daha yüksek bir faizle bir başkasına borç veriyoruz. Böylece bu para üzerinden para kazanabiliyoruz. Böyle bir sisteme geçecek olsaydık bu kredi verme sürecinde Yatırılan herhangi bir para olmayacaktı, dolayısıyla Merkez Bankası veya ülkedeki para otoritesi her kimse, ekonomiyi rahatlatmak için para basmak durumunda kalacaktı Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum, bu sonradan ortaya çıkmış bir fikir değil 17. yüzyılın ortalarına dek Bankacılık bundan ibaretti, Kısmi rezerv bankacılığını bulan Venedikli bankacılar oldu Ve bazı çok büyük bankalar 1800'lere dek tam rezerv bankacılığını sürdürdü. Hatta çok önemli bazı ekonomistler, baktılar ki büyük buhran bitmek bilmiyor, 1939'da tekrar tam rezerv bankacılığına geçmeyi önerdiler. Ekonomide en az kesintiye yol açılarak, bu geçişin nasıl sağlanabileceğini bile tartıştılar. Halbuki, bu türdeki her hamle tehlikeli olurdu. Çünkü yepyeni bir işleyiş getiriyorsun ancak Ekonomide nasıl yankı bulacağını tam olarak bilmiyorsun Önerilerini okuyun oldukça sürükleyici, sırf bu öneriyi okuyarak bile para sisteminin nasıl çalıştığı konusunda Daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz Önemli ekonomistler tarafından yazıldı çünkü İngilizce biliyorsanız Google'dan aratabilirsiniz A Program for Monetary Reform yani maddi reform için bir program ve bu öneriyi 1939 tarihli dolayısıyla aramaya bunda katabilirsiniz. Kolaylık sağlayacaktır. İngilizce Wikipedia'da bunun tam metni var. Bu öneriyi yayınladığında önemli ekonomistlerin büyük çoğunluğundan destek görmüştü. Çoğunluk tam rezerv bankacılığına geçişi savunuyordu.